Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracımızı lokal boya işlemleri yapacağız. E, tofaşımızı artık garajımızdan çıkarttık, e, ufak tefek işlere kaldı. Onları hallettikten sonra e, bir ufak test yapacağız. E, daha önce hemen ben aracı kullandım, birkaç yere böyle gittim geldim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım araçta. E, sadece ufak tefek kapıda işlemleri vardı, onlar kalmıştı. E, onları yapmak için de e, tabii ki tecrübemiz yoktu. Şimdi onun için araştırma yaptım ve nasıl yapılacağını öğrendim ve sizlerle paylaşma gereği duydum bunu. İlk e ilk olarak aracımızın renginde tüpe boya bastım yani sprey boya. Aracımızın koduna göre bizim aracımızın kodunu söyledim, internetten getirdim. Bu şekilde boyamız var. Daha sonra işte şöyle gerekli diğer malzemelerimiz var. Kaporta işlerini yapmamız için. Şöyle hemen açalım kutumuzu. Açtığımızda şöyle kenara bir kutiyi kenara aldım P600 şöyle zimparamız çıktı bununla aslarımızı Buradan da P2000 zimparamız çıktı bununla ince zimpara yapacağız Yani zimparanın kalınlığı ne kadar artarsa o kadar daha ilgili bir iş yapacağız Yani yeni boyadan eski boya geçişlerde yani lokal boyamız fazla belli olmasın diye Bununla zimparalama işlemleri yapacağız iki tane var, bir tanesi de P1'lik olacak şöyle P, iki tane P2.000'lik normalde ben 1.000'lik söylemiştim ama olsun e, ikisi 2.000'lik iki deşimi görür e, daha önceden hazırlamış olduğum malzemeler var bunlar benim kendi atölyemdeki malzemeler bunlara da macunluğumuzun kaba işlemi yapmak için P80, P120, P220 zımparalar da kaba işlemi de yapacağız burada da boyamız var. Genel yüzey astarı diye geçer. Bu metal işlerinde de olsun, her işlerde kullanabiliriz. Bu da astarımız. Bunu da kenara alıyorum. Burada da olmazsa olmamız olmaz macun. Bu macunsuz bu işlemi yapamayız. çünkü macun çekmeden yapılan işlemde yani sıkıntılar meydana gelebilir çünkü kapakta elimle teraka sürdüğümüz zaman Eee direkt macun sürersek Hep böyle izler belli olacak. Yani bu macun bu izleri yani pürüzsüzleştirecek yani o zeminimizi. Ondan dolayı kullanacağız. Şu şekilde iki tane gelmiş. Eee 2 kiloluk söyledim. Bu şekilde gelmiş. Demek ki fazla koymuşlar bu arada görünlere. İki tane şöyle saklaştırıcı var. Yani normalde ayrı ayrı demek ki geliyor. Çünkü normalde tek gelmesi gerekiyordu. Ee, burada da da pastacılar diyor aynı. Bu pastacılar bu pastacılar ile de ise e, yeni boyla eski boya geçişini yani zımpara işlemini yaptıktan sonra mesela şu an 2000'ünüz sonra pasta atacağız ki yeni boy ile eski boy arasındaki renk ton farkını ortadan kaldırabilinir. Adamlar fazla fazla göndermişler yani şaşırttılar beni bilmiyorum hediye olarak mı yapmayalım bunlara ama e, bunlara bu şekilde boli korumayalım o zaman bu pasta değil şunlara bakabilir miyim yani kutuyu sizlerle birlikte açtığım için ondan dolayı ama bu ikisi pasta diyebiliyorum yani yazmıyor üstünde bunu bakacağız şimdi bunlar sertleştirici bir ürünler çünkü genelde böyle kutuların içinde böyle tüpler halinde sertleştirici gelir bunların ne işe yarıyor diye soru olursanız bunlar kaporta macununu çektikten sonra çok koruması için yoksa bu Olmadan kaporta macunu yani şu macunu çekerseniz aracınızda sıkıntılarına meydana gelir. Yani macun donmaz isterseniz iki gün bekleyin macun kurumayacak. Ondan dolayı zımpara işlemine geçemezsiniz. Zımpara yapmaya kalktığınızda ise macun böyle yapışacak zımparaya ondan dolayı yapamazsınız. Bu da pasta ince pasta buymuş yani bu, bunların hepsi sertleştirici değilim. Normalde bu tüple birlikte ikisi bir geldi. Bunu bakın ondan sonra sizlere de söylerim. Bu şekilde malzemelerimiz var malzemelerimiz bu şekilde şöyle ince pasta ee, bir de yaba tineri, tineri olsaydı iyi olacaktı ee, bu lokal boya işlerinde gere olması gereken parçaların hepsini size sıralayalım tekrar da söylüyorum boyamız şöyle kenara alıyorum. Astarımız. daha sonradan şöyle çelik macunumuz daha sonradan şöyle ince pasta Pasta işleminden sonra da gerekir. Ancak ben cilada denemeyeceğim. Eğer ve ton farklı olsa da ona göre yaparız. Burada bu da sertleştirici büyük ihtimal. Buraya alıyorum ona bakacağım ne olur bilmiyorum şu an. Normalde pasta diyebiliyorum onu ama bu da ince pasta ünlemişler. Ee, burada da P120 para, P80 para. Ee, genelde yani pistte P120 ya da P220 olması gerekmiyor. Yani sadece P80 olsa da yeter bu şekilde zımparalarımız burada P2000 zımpara 2 tane şöyle P2000 zımpara ondan sonra da şöyle astarımız için P600 zımpara bu şekilde malzemelerimiz tamamlandı daha sonra işte lokal boyu işlemlere geçelim e, macun nasıl yapılacağını yani bu ayarını ma e, palester macunla sertleştiricinin nasıl yapıldığını da karıştırma nasıl ayarlandığını da size söyleyeceğim ve işlemlere geçelim. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. Bu olarak yapılacak işlem Eğer aracımızda pas veya çürük meydana gelmiş ise yani ya gelmese de zımpara işlemi yapacağız ilk başta. Zımpara işlemini şöyle bir zımparanız var ise yani bu ne kadar kalın olsa o kadar iyi. Mesela ben P80 kullanacağım. P60 olursa da daha kalın olduğu için daha iyi yüzeye temizlik yapabilirsiniz. Yani demire daha rahat ulaşabilirsiniz. E, devirde pasta meydana geldiyse de o pasları arındırmanız gerekiyor. E, çürük varsa çürüğü de güzel bir şekilde zımparalayıp metali iyice de pürüzsüz hale getirmeniz gerekiyor. E, çürük macunlarsanız şöyle bir sıkıntı olur. E, yarın öbür gün 2 sene ya da 3 sene sonra e, ya da 1 sene sonra bu hiç belli olmaz. Macunumuz atma meydana gelebilir. Bunu söyleyeyim. Bu macunlama işlemi geçici bir işlemdir. E, bu sadece aracımızı ötemiyorsunuz. Yani bu yaptığımız işlem aracımızın onarım işlemini biraz daha öteniyoruz e, bir zamanla geçtikçe oraya bir parça kaynatıp beklememiz gerekecek e, bu şekilde yaptığınız zaman ne olacak 2-3 e, sene, sene rahat bir şekilde kullanacaksınız daha sonra yine aynı şekilde olan paslanmalar meydana gelecek e, paslar ise pası çözersiniz ancak orada çürümeler meydana geldiyse çürümeyi dediğim gibi e, oraya bir, bir metal eklememiz gerekiyor e, tabii ki macun yaparken de bunun ömrünü uzatmak mümkün e, bunu uzatabilmeniz için şöyle bir şey yapabilirsiniz eğer çürük olan bölgeye e, demirler oluyor böyle delikli demirler oluyor bu demirin adını unuttum e, onu resimli olarak görselde ya sağda ya solda onu göstereceğim e, bu demiri kullandığınız zaman bu demirin de üstüne macun çektiğinizde yaptığınız işlemin ömrünü uzatmış olursunuz e, eğer şöyle bir makineniz var ise e, zımpara makinesi bu en marka e, bunu daha önceden atölye malzemesi olarak göstermiştim bu makine işimize çok yarıyor ince olan yerlere mesela e, küçük mesela Parayla zorlandığımız yerlerdeyse ise bu da çok yardımcı oluyor. Ben sadece çamurluk işlemini yapmadım. Ee, dediğim gibi başka da bir şey yok. Ee, çürüme meydana geldiyse, benim şu an çürüme veya başka bir şey yoktu. Benim yapma sebebim ise aracı gayaja sokarken, aracımız basık olduğu için orada bir macun çatlağı vardı. Benim de e, göz, gözü ister istemez rahatsız edici olduğu için bir de pastanmalar meydana gelmişti. Çünkü macun çatladığı için içine sürekli su doluyordu oraya su oldukça orayı çürütecekti e, şu an oradaki demir var yani orada çürümeme meydana gelmedi ben sadece paslanma olduğu için bu şekilde macun yapacağım e, ilk başta zıparayı yaptıktan sonra ikinci işlemimiz ise macunlama işlemi yani macununuzu hazırla nasıl macun hazırlayacağımızı da size göstereyim macununuzu hazırlarken e, macun çabuk kuracağı için az bir şeycik alırsanız daha iyi olur e, çünkü çok fazla koyduğunuzda, işlemi hızlı bir şekilde yapamazsınız, macununuz kuruyacak ve çöp durumuna gelecek. Ondan dolayı azar azar kullanırsanız daha iyi olur. İlk olarak, yuvarlak bir şekilde macununuzu halka oluşturun. Daha önceden ben karıştırmıştım e, macununuzu. Macununuzu karıştıktan sonra alın içinden. E, bu şekilde yuvarlak halka oluşturduktan sonra, üzerine sertleştireceği dik bir şekilde, şöyle bir şekilde indirdiğinizde yeterli miktarda geliyor. Daha sonra bunu güzel bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. Hemen ufak böyle bir iki kere karıştırıp da bırakmayın. Ben burada şimdi göstermek için fazla karıştırmadım. Ee, kamerayı kapattıktan sonra baya bir karıştırdım. Macun sertleştiriciyle karışsın ki macunumuz da iyi bir kıvam alsın. Ee, bu işlemi yaptıktan sonra 5 dakikada macunumuz kuruyor zaten. Macunumuz kuruduktan sonra P80 zımparayla ilk başta zımparanın kaba olanını aldım. Kabazın paralama bittikten sonra P120 ile zımparamızı daha kürüzsüz hale getirmeye başladım. E, P120 yaptıktan sonra da P220 ile işlemi sonlandırdım. E, bu şekilde yapılan işlemde elinize hiçbir şekilde takılma, pürüzlenme meydana gelmemesi gerekiyor. kutundan sonra astar işlemine geçmeden önce kutuyu 2-3 dakika çarkalayın e, işlemi biraz daha kolaylaştırmak istiyorsanız da e, sprey kutumuzu ılık suda 2-3 dakika bekletirseniz e, sprey daha iyi uygulanacaktır e, yapmasanız olur ancak yapabilirsiniz e, bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim astarı boyarken 20-30 cm uzaklıktan boyarsanız akıntı yapmasını önlemiş olursunuz bu arada da ilk astarı attıktan sonra 20 dakika sonra ikinci astarımızı atabilirsiniz, ikinci astarı attıktan sonra en az 4 saat kurumasını bekledikten sonra zımpara işlemine geçebilirsiniz zımparayı da 600'lük zımparayla yapıyoruz boyayla kaportun olduğu kısımları iyi zımparalarsanız boyayı birbirine kaynatmış olursunuz Bizim para yaparken de su kullandım e, su Suyla köp yani köpüklü su kullanırsanız daha da iyi olur ee, köpüklü suyla zımparalıyoruz ee, tekrar söylüyorum kaportayla astarımızın olduğu kısmı yani uç kısımlarını birleşim yerlerini iyice zımparalayın ki kaportayla yani beyaz olan kısımla astarlı kısmı birbirine kaynatın ki düzgün bir görüntü elde edelim pürüzsüz bir görüntü elde edelim 600 yüzlük zımpara zaten ince olduğu için e, astarımızdaki zımpara üzerinde yok ettiğimizde pürüzsüz bir görüntüye sahip olacaksınız Sarlama işlemimizi bitirdik, zımpara işlemimizi bitirdik ve son olarak da boyamızı vurduk ve boyamızı vurduktan sonraki görüntüyü burada görebiliyorsunuz. E, Aslar'da yapılan spreyleme eleme aynısını boyada da yapıyoruz. Yalnız maskeleme yaparsanız daha iyi olur. Ben maskeleme yapmadan yaptığım için kenarlarda sıçrama yaptı. Bunları temizlemek zor olacak. E, bunu söyleyeyim, maskelemeyi mutlaka yapın ve sonuç ortada videoda da görebiliyorsunuz. E, bundan sonra pasta işleme geçeceğiz. Yalnız pasta işlemini hemen yapmayacağız. Çünkü pasta işleminin için belli bir süre var. Ee, bu kimisi 2-3 gün diyor, kimisi 2 hafta, kimisi 1 ay sonra diyor. Ee, ben bunu 2 hafta olarak da kabul edeceğim. Yani 2 haftalık bir süreden sonra pasta cila işlemini geçeceğim. Kaba temizliğimizi bitirdik. Ve şimdiki görüntüye bakın. Ee, arka bagajımızı da düzenledik. Lokal aşamalarını gördünüz. E, sormak istediğiniz bir şeyler varsa e, yorum kısmında belirtirseniz ben de size destekleyelim. Yani yardımcı olurum e, ne yapmanız gerektiğini. E, bu şekilde ben amatör bir çalışmayı sergiledim. E, Lokal boy için. Tabii ki daha da profesyonel yapılanlar var. Ancak e, elimizdeki imkanlar doğrultusunda yapılan işlem olduğu için bu şekilde yaptık. E, tabii ki eksik malzemeler vardı. Söylemiştim. Yama tineri daha olsa, yüzey temizlik tineri de olsa biraz daha profesyonel olur. E, i̇lerleyen zamanlarda bunlar da olur. E, i̇lk yaptığımız bir proje için bu. Ondan dolayı böyle bir eksiklerimiz meydana gelebiliyor. Ee, tekrar söyleyeyim şöyle söyleyeyim yorumlarda hani takıldığınız bir yer olursa siz de yapmak isterseniz ben yorumlarda size yardımcı olurum. Ee, bir de bana sorulan sorular vardı. Ee, aracımın e, Kabagaç kabini ölçülerini sormuştunuz. Ee, bunu cevaplayacağım. Ee, daha sonra Aracımızdaki bu müşürler yani manifold müşürlerinin ne işe yaradıklarını söyleyecektim. Onların hepsini soru cevap Altyazı yapacağım çünkü bu video çok uzun oldu. Bir de bu videoyla diğer videoda karıştırmayayım diye bu şekilde düzenleme yaptım. Bu normalde bu videoda söyleyeceğim sözlermiştim. Ancak e, diğer videoda ayrı ayrı bir video olarak yapacağım yani soru-cevap olarak yapacağım bu videoda. E, bu şekilde sizi beklettim kusura bakmayın tabii ki soru-cevap çok uzun sürdü. Bir de gerçekten ayrı arkadaşımız bir arkadaşımızda e, elektrik aksamına ilgili sorusu vardı. Bu elektrik aksamları ile ilgili soru, e, videoyu da ayrı bir şekilde belirteceğim ancak hava şartlarından dolayı fazla bir işlem yapamıyorum ayrıca. E, bunları yapacağım gelecek videolar. Bunlar hepsi aklımda. Unutmadım bunları. E, bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın bu arada. Görüşmek üzere.